Hazırsanız Türkiye'nin tarafsız haber bülteni ile karşınızda. Gözden diliniz haber tarikahaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşaş bendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çakarsak Twitch tarikahaber TV, sosyal cep tarika Pinterest tarika ok tarika TikTok tarika haber, Facebook tarika LinkedIn tarika veya yay tarika Tumblr tarika Instagram tarika Twitter tarika Reddit Grand Live yetmeci söylerseniz YouTube TV, belki, Ömer, Tarık Haber TV ve Kevme Tarık Masya'da yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Görüyoruz ve ana haber bültenimiz ilk, ilk haberimizle başlıyor. Ben bugün İstanbul için imsak vakti 0.4.40. Diğer illerimiz için imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan bakabilirsiniz. Dolar günü 19,39'da yükselişle Euro 21,29'a yükselişle altın. Altın 1.250 yükselişle ve İstanbul borsası günü 5.018'de gün düşüşle kapattılar. İlk haberimize geçiyoruz efendim. Son dakika Haber göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması geldi. Babası bankalardan kre almadan iş yaptı dedi. Son dakika Haber göre Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmaları Eskişehir iftara programında bir konuşma yaptı. Yerli ve milli siyaları üreten Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında açıklamalar yapan Erdoğan. Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk ne yaptı? Damatmış, rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar demiş. Evet. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması, babası bankalardan kredi almadan iş yaptı. 18 Nisan 2023-2030 son güncelleme, 18 Nisan 2023 21:21 -21.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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de gençlik buluşmaları iftarına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi. Top üzerine de açıklamalar yapan Erdoğan, gemlikleri kümpül üretimi için fabrika kuracaklarını da belirterek, toplum üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle. Rabbinden bu ay tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etmesini niyaz ediyorum. Her birinize, ailelerine huzurlu bayram diliyorum. Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evleri yıkılan, hasar gören vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Afetzedelerimizin yükünü hafifleten tüm gençlerimizden, gönüllerimizden Allah razı olsun. Her birinizle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 130 milyar dolar ek katkı sağlayacak. Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldık. İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkı yanında 102 bin ek istihdam sağlayacak. Bugün New York, Londra piyasası finansda neyse İstanbul Ataşehir'de kurduğumuz finans merkezi bunlarla yarışa girecek hatta aşacak. Ekonominize katma değeri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Bugüne kadar bu tür projeler Türkiye'de uygulanmadı. Dün yine İstanbul Fikirtepe'de 12.418 konut projesinin ilk etapının törenine katıldık. TCG Anadolu bayramdan sonra da ziyareti açık olacak. 60 yıllık hayalimiz olan Toplu, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine sunduk. Muhafalet bunlara maket diyor. Elinize yüzünüze dursun bunun nesi maket? Bunlara birer top versen kullanamazlar. TCG Anadolu'yu vatandaşlarımız kuyruğa giriyor, girip geziyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir esere savunma sanayinde sahip oluyoruz. 1350 personel var belki daha da artacak. Elinden er başına bütün subay komuta kademesine kadar 1350 personeli var. Şimdi birkaç gün daha saray burnunda kalacak, ondan sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Savunma Bakanımıza da bir talimat verdim, bayramdan sonra bölgede gemimiz ziyareti açık olarak kalacak. Görmeyen gözler görerek bununla gururlansın. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz de, şimdi ise %80'inci %80 ETCG Anadolu ile SİHA ile Akıncı ile Kızılerme ile ulaştık. Bankalardan kredi almadan çalıştı. Yatıplarlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı damatmış. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhracata yönelik çok ciddi potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir babaki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyorlar. Yapma devlet tahsis ediyor niye almıyorsun, sen stratejik bir yatırım yapıyorsun bunu hak ediyorsun. Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Bunlar çünkü devlet, millet düşmanı. Neymiş Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Elinize dilimize dursun. Tok için lityum pil üretimi yapacağız. Tokkun gemlikteki fabrikasının yanında büyük bir alanı tahsis ediyoruz. Burada lityum pil üretimi yapacağız. Tokun menzili daha da artacak. İstasyonlar da artıyor. Türkiye geneline daha çok yayılıyorlar. Tokkun kalitesi acayip direksiyona geçtiğiniz zaman bir rahatlık var elektrikli olduğu için ses yok. Virajlarda kontrollü rahat bir sürüş deneyim var. Devrim arabasının rafa kaldırılmasıyla yıllar içinde milyarlarca dolar gelir kaybedildi. Bu yılları artık telafi edemesek de TOG ile yarının teknolojisindeki yerimizi alacağız. Tek tek hayata geçiririz. Biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının inşasını beraber gerçekleştireceğiz. Biz seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz. Biz önce hayal kurar hedefleri belirler programa ve projeye dönüştürür ardından bunları tek tek hayata geçiririz. Meydanlarda ne söz verirsek vaatlerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalışırız. Gençleri anlamak mutfakta video çekerek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur. Seçim beyannamemiz bizlere kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Gençlik kartı uygulaması ile kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteleri gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı ile cep telefonu ve bilgisayar alanında vergi muafiyeti getireceğiz. Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgeleri kuracağız. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. Yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. Gençlerimizin dünya gençleriyle buluşmasını sağlayan hibe programlarının sayısını yükselteceğiz. Burs ve kredi imkanını daha da genişleteceğiz. Kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının sayısını artıracağız. Birçok projeyle yatırımla sizlere aşkla hizmet edeceğiz. 14 Mayıs'ta sizlerden geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. 14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin yedikli koalisyonu siyasetten de ıskarta'ya ayıracağını biliyorum. Ben gençlerimize güveniyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken banka. Erdoğan başkılamaları yaptı değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Maç sonucuna göre Galatasaray dolu dizgin, dolu dizgin devam ediyor. Aslan Alanyaspor Koru 4 dört golle açtı. Son dakika haberine göre Süperlero Süperlik'in 30. haftasında Karendon Alanyaz ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her iki takımında büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. 40 Kır, yıllık Holding Stadumunda oynanan müsabaka sarı-kırmızıların dört belik üstünlüğüne sonuçta skorla birlikte puanı 69 yükselten Jim Bob, liderliğini sürdürdü işte maçın detayları. Maç sonucu Galatasaray dolu dizgin devam ediyor. Aslan Alanya Spor engelini dört golle açtı. 18 Nisan 2023 22:32 son güncelleme 18 Nisan 2023 22:32 Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Koran'dan Alanya Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Kırbıyık Holding Stadyumunda oynanan müsabaka, sarı, kırmızılıların 4 birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 69, Ayipselten Cimbom, liderliğini sürdürdü. İşte maçtan detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Korendan Alanya Spor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Kırbıyık Holding Stadyumunda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı, kırmızılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 42. dakikada Mauro Ecardi, 48. dakikada Dires Mertens ve 63. dakikada Milot Rasy'e kaydetti. Alanya Spor'un tek sayısı ise 17. dakikada penaltıdan Efecan Karaca ile geldi. Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 69 A yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Alanya Spor ise 32 puanla 11. sırada yer aldı. Galatasaray gelecek hafta kara konuk edecek. Alanya Spor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak. İlk devlike Galatasaray'dan. Saray, karşılaşmanın üçüncü dakikasında etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Milofrasi'ca çizgiye inmeden cezayayı üzerindeki direz mertense pasını çıkardı. Belçikalı futbolcunun gelişine vuruşu kaleci Lunar sonda kaldı. İcadi kafasıyla aşırttı, kaleci hata yapmadı. Sarı, kırmızılılar on dakikada Mauro İcadi ile gole yaklaştı. Torreira'nın Alanya Spor ceza sahasına gönderdiği topa kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Hücerdi'nin şutunda kaleci Lunarsson, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol edebildi. Abdülkerim Bardakçı gol perdesini açtı. Galatasaray, 14. dakikada Milotrasika'nın yerde kalmasıyla ceza sahasının sağ çizgisinden bir serbest vuruş kazandı. Sarı, kırmızılılarda topun başına geçen Kerem Akkülkolu'nun ortasına iyi pozisyon alan Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Penaltı ve bir, bir Efecan karaca. Cimbom'un öne geçme sevinci 3 dakika sürdü. Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Alanya spor atağında ceza sahası içine giren ve çizgiye inip ortasını yapan Yusuf Özdemir, Saçhaboay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada topun başına geçen Efecan karaca, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve skora bir, birlik eşitliği getirdi. Hicardı'dan müthiş tek vuruş. 2-1 Galatasaray ilk 45 dakikanın bitimine 3 dakika kala yeniden öne geçti. Sarı, kırmızıların sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Dires Mertens, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Ön direği iyi bir koşu yapan Mauro Öcardi, yaptığı tek vuruşlu ağları buldu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. İkinci yarı golle başladı. Mertens karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı, kırmızıların yıldız futbolcusu Dries Mertens, rakip ceza alanına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı ve kaleti numar sonu mağlup ederek skoru 3-1-e getirdi. Aslıca ve 4-1. Galatasaray, Golden sonra da ataklarına devam etti. Sarı, kırmızıların sol kanattan gelişen atağında adekubbenin ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı Milotraslıca kayarak tamamladı ve Galatasaray'ı 4-1 öne geçirdi. Galatasaray'da değişiklik yok. Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Korend'in Alanya Spor karşısına, Yucatel-Kayseri Spor'a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı. Galatasaray maça, Fernando Mustera, Saçha Boey, Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson, Samuel Adekupe, Lucas Torreira, Serci Olivera, Milot Rasica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11 ile başladı. Sarı-Kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Fredrik Mitsuşo, Nikolo Zaniolo, Okan Kocuk, Lio Dubois, Yunus Akgün, Bafetin Bigomis, Berkan Kutlu, Barış Altay Yılmaz ve Juan Mat'a oturdu. Galatasaray'da Matias Ros, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı. Alanya Spor'da 3 farklı isim. Horendan Alanya Spor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraporta Antalya Spor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Son maçın ilk 11 ilinde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Cüre Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnold Dusamba ilk 11 de sahaya çıktı. Corendon Alanya Spor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11 il, Aler Narson, Pedro Pereira, Kadim Rasul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroyfer, Idrissa Dombia, Arnold Dusamba, Efecan Karaca, Ivan Kavario, Ahmet Hassan'dan oluştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bülten'imiz devam ediyor değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu deprem bölgesi için projesini açıkladı. Hesabımızı yaptık dedi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Atay Kemal Kılıçdaroğlu projelerini sosyal medya hesabı üzerinden tanıtmaya devam ediyor. 9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üstü kuracağız diyen Kılıçdaroğlu deprem bölgesi için 100 milyar dolarlık planını açıkladı. Kılıçdaroğlu deprem bölgesi için projesini açıkladı, hesabımızı yaptık. 18 Nisan 2023-2132 son güncelleme, 18 Nisan 2023-2144. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, projelerini sosyal medya hesabı üzerinden kanıtmaya devam ediyor. 9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız, diyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi için 100 milyar dolarlık planını açıkladı. Takip et. Seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Mitingler, açılışlar ve televizyon programlarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan adaylar projelerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bay Kemal'in tahtası başlığıyla yeni projelerini tanıtan Kılıçdaroğlu yeni paylaştığı videoda vaatlerini detaylandırdı. Deprem bölgesinde neler yapılacak? Sosyal medya paylaşımına Bay Kemal'in tahtası Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, Şampiyonlar Ligi insan kaynağımızda. Notunu düşen Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen 4 ilde inşaat üretim tesislerine özel teşvik verileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 4 il için şu ifadeleri kullandı. Kahramanmaraş, Atay, Adıyaman Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemelerinin tesislerine normal avantajlarının yanında ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyette inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Yabancı sermayenin yatırımları için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok. Kılıçdaroğlu paylaşımı şu şekilde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık ele... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Alanya Spor Galatasaray maçında ilk yarının yıldızıydı. Mario Icardi ikinci yarıda yer almadı. Sebebi ise ortaya çıktı. Son dakika Alanya Spor Galatasaray maçında ilk yarının yıldızıydı. Mauro Icardi ikinci yarıda yer almadı. Sebebi ise ortaya çıktı. 18 Nisan 2023 21.56 son güncelleme. 18 Nisan 2023 21.56. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanya Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın ikinci golünü atan Mauro Icardi ilk yarıda oldukça etkili bir performans sergilemişti. Arjantinli yıldız ikinci devrede sahada yer almadı. Takip et. Son dakika haberleri, Korandın Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı Kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, takımının ikinci golünü kaydeden isim olmuştu. İkinci yarıya çıkmadı. İlk yarıda attığı gol ve gösterdiği performansla beni toplayan Arjantinli yıldız, ikinci yarıda sahada yer almadı. Sebebi ise. Yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan golcü oyuncunun adalyesinde ağrı hissettiği ve kalan maçlar düşünülerek riske edilmediği kaydedildi. Bu sezon 13. golünü atan Icardi'nin son kontrollerinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'ın Aton Karıncasına talip var. Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika. Rıdvan Dilmen bile şaştı. Rıdvan Dilmen canlı yayında estigürledi. Anahtar kelimeler. Moro, icadı sakatlık, son dakika haberler Galatasaray, son dakika haberleri, dakika haberleri, spor, toto, ak, spor, toto, ne dakika, haberleri, spor, to, maçın. Dokuz. Dokuz. Üç, bir. Bir. bir, sıfır. Sıfır. <gülüyor> Takip et. En çok okunan haberler. CHP'den gelen teklifi duyurdu. Tam da şimdi beklediğimiz oluyor annesi çıldırdı böyle zenginliğin içine Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizi yapıyor geçiyoruz Son dakika haberine göre TODEX kurucusu Faruk Fatih Özel Türkiye'ye iade edilecek. Son dakika haberine göre TODEX kurucusu Faruk Fatih Özel'in Arnavutluk'tan Türkiye iadesine karar verildi. Özel 3 Mayıs'a kadar iade edilecek. Son dakika TODEX kurucusu Faruk Fatih Özel Türkiye'ye iade edilecek. 18 Nisan 2023-1937 son güncelleme 18 Nisan 2023 22:46. 46 Son dakika haberi. Todek kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iradesine karar verildi. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek. Takip et. Son dakika, Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Kripto Para Borsası Todek kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iradesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek. Özer, geçen yıl Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği kararla 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temize götürülmüştü. Dıraç Temiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı olmamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan varantan Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi. Bayramın ilk gününü işaret etti. Yeni bir müjdeyi paylaşacağız. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre çarpışı iddia geldi. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir. Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm devam ediyor ve adım adım finale yaklaşılıyor. İstanbul'a düzenlenmesi planlanan Devler Ligi finali için flaş birlikte ortaya atıldı. 2022-23 -20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da alınabileceği öne sürüldü. İşte detaylar. Son dakika çarpıcı iddia: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir. 18 Nisan 2023 18:58 Son Güncelleme 18 Nisan 2023 19:09 Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve adım adım finale yaklaşılıyor. İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Devler Ligi finali için flash bir iddia ortaya atıldı. 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği öne sürüldü. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken finali de adım adım yaklaşılıyor. Finali İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Devler Ligi için sıcak bir gelişme yaşandı. Devler Ligi için flash iddia. İngilizler açıkladı. Independent'in haberine göre Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir. Seçimler nedeniyle. Haberin devamında seçim sebebiyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kazanan kim olursa olsun siyaset yorumcularına göre bu ortamın devam etme durumu söz konusu. Eğer bu gerçek olursa UEFA finalin oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA bunu tekrar yapmaya hazır ifadeleri kullanıldı. Daha önce 3 kez değişti. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak olan 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle dev maç Portekiz'in Lisbon kentine alınmıştı. Bir yıl sonrasında yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea, Manchester City finali, Türkiye'nin İngiltere hükümetinin koronavirüs kırmızı listesinde bulunmasından ötürü yine Portekiz'e ertelenmişti. Bu kez ev sahibi ise Porto şehri olmuştu. Son olarak geçtiğimiz yıl Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool, Real Madrid finali Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Paris'teki Park des Princes stadyumunda gerçekleştirilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. An Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tedikçinoğlu'nun yıldızları Şevket Çoruk ve Timuçin Esen arasında gerginlik iddiası geldi. Ekranların yeni dizisi Tedikçinoğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Öte yandan Timuçin Esen'in yönetmen Yaz Alp Akaydın ile arasında kavga çıktığı da iddialar arasında. Tetikçinin oğlunun yıldızları Şevket Çoruk ve Timuçin Esen arasında gerginlik iddiası. 18 Nisan 2023-22-20 son güncelleme. 18 Nisan 2023-22-32 Ekranların yeni dizisi Tetikçinin oğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruk ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Te yandan Timuçin Esen'in yönetmen Yağız Alpa Kaydın ile arasında kavga çıktığı da iddialar arasında. Takip et. Fox TV'nin yeni dizisi her salı akşamları yayınlanıyor. Dizide Şevket Çoruk İskender Karayurt, Isko, Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunculardan Şevket Çoruk ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı söyleniyor. Tetikçinin Olu dizisinde gerginlik. Fovun Usta senarist Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre iki aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bunun nedeni ise Timuçin Esen'in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması. Bu durumun zaman zaman şirket yorumun tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında. Dizinin Bodrum'da çekilmesine de Timuçin Esen'in karar verdiği gündeme gelmişti. Bir diğer iddia ise tetikçinin oğlunda yönetmen Yağız Alpakaid'in ile Timuçin Esen'in arasında kavga çıktığı yönünde. Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen'in kendi sahnelerini daha önce de Bekimoğlu, dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek'in çekmesini istediği öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. filmimizi kimseye satmayız dedi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykar şirketiyle ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız. Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu. Buna neden eleştir eleştiriyor muydu? İfadelerini kullanmış. Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. Firmamızı kimseye satmayız. 18 Nisan 2023-22-26 son güncelleme, 18 Nisan 2023-22-35. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Baykar şirketiyle ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu sözlerini hatırlatarak, bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız. Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu, buna neden eleştirmiyordu? İfadelerini kullandı. Takip et. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Değişim Senin Elinde adıyla düzenlenen etkinlikte Baykar Şirketi ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, Yatıyorlar Kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı? Damatmış. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar, ifadeleriyle Baykar şirketini savunmuştu. Bir açıklamada Haluk Bayraktar'dan. Yaşanan tartışmaların üzerine CNN Türk ekranlarında yayınlanan gece görüşü programına katılan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde. Maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk Havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızıl Savaş Uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmişte Baykar'ın. Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik. Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Bayraktar yorumu. Firmamızı kimseye satmayız. Devlete beğen etmeden üretim yapamazsınız. Bu devlette olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağımsız firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız. Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu, buna neden eleştirmiyordu? Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene Teknofest'te bir milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması, babası bankalardan kredi almadan iş yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor, diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştiricisi geldi. Bu süreci yönetmesinden rahatsızım dedi. Deprem sürecinde çadır satışı dolayısıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklamalarken Bakan Varank adı bir televizyon programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Kızılay Başkan'ın halen görevde duruyor olması sizi rahatsız etmiyorum sorusuna yanıt verdi. Varank kendisi çok yıprandı. Bu süreci yönetmesinden rahatsızım. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikardır. Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi bu süreci yönetmesinden rahatsızım. 18 Nisan 2023-22-29 son güncelleme 18 Nisan 2023-22-29 Deprem sürecinde çadır satışı dolayısıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Varank katıldığı bir televizyon programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın, Kızılay Başkanı'nın halen görevde duruyor olması sizi rahatsız etmiyor mu sorusuna yanıt verdi. Varank kendisi çok yıprandı. Bu süreci yönetmesinden rahatsızın. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar dedi. Takip et. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tüm eleştirilere rağmen görevine devam ederken, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açıklamalar yaptı. Kişisel olarak rahatsız ediyor. vv yayınlanan Az Önce konuştuğum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Varank, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinin kendisini kişisel olarak rahatsız ettiğini kaydetti. Bakan Barank Canlı yayında şu açıklamaları yaptı. Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemedi aşikar. Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli. Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. İlmi siyaseti bilmediği ortaya çıktı. Kamuoyunda şöyle bir algı var, niye görevden alınmıyor? Bu resmi bir makam değil yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü dernek statüsünde ise bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir. Ben bu süreci yönetmesinden rahatsızım. En başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Ankara Gücü maçında sahiye inen Fenerbahçe yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin cezalar açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye M.K. Ankara Gücü Maçı'nın hakemini yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ver. Bir diğer salı laciverti yönetici Burak Çağlayan Kızılhan ise Ceza fayiline yer verilmediği belirtildi. Ankara gücü maçında sahaya inen Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin cezaları açıklandı. PFDK duyurdu. 18 Nisan 2023-21.16 son güncelleme 18 Nisan 2023-21.16 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BFDK, Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenciyemeyke'ye Ankara gücü maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti verdi. Bir diğer sarı lacivertli yönetici Burak Çağlan Kızılhan'a ise ceza tayinine yer verilmediği belirtildi. Takip et. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18 Nisan 2023 tarihli kararları açıklandı. Fenerbahçe, MK ankara gücü maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. BFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde. Fenerbahçe AŞ'nin 15 Nisan 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ, MKE-Ankara gücü sport otosüperlik müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 000, Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına FDT'nin 52 gücü. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerun, Altavis Tribün, Fenoğlu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53.3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün B, Maraton Üst Tribün A, B, E, Kuzey Tribün D, E, L, M, Sport Ototribün D, E, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Fenerbahçe aşe idarecisi Selahattin Vaki'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ idarecisi Ahmet Ketenci'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan hakkında müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. MİT yurt dışında yakalandığı Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi tıklandı. FETÖ PYD'nin güncel finans yapılandırması alan Mehmet Cintos'un Milli İstihbar teşkilat tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Cintos'un tıklanak cezaevine gönderildi. MIT yurt dışında yakaladı. Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı. 18 Nisan 2023-18-23 son güncelleme, 18 Nisan 2023 18:23. 23 FETÖ-PYB'nin güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintos'un, Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Cintos'un tutuklanarak cezaevine gönderildi. Takip et. 1995-2014 arası dönemde FETÖ, PYD'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren 2014 yılında Türkiye'ye dönüp 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçan Mehmet Cintos'un MIT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı saptanan Cintos'un hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı çıkarılan Elazığ'a götürüldü. Cezaevin'e gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ciltosun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Varantan Kızılay, Başkanı Kerem Kınık eleştirir. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Çocuklar Duymasın'ın Havucu Furkan Kızılay annesini çıldırttı. Böyle zenginin içine dedi. Çocuklar Duymasın dizisinde aş karakteriyle ünlenen Kıvılcım Furkan Kızılay, Survivor'a katılmasıyla da dikkat çekmişti. Furkan Kızılay son, son olarak Ferrari annesini bindirdiği anları paylaşarak gündem oldu. Çocuklar duymasının havuçu Furkan Kızılay annesini çıldırdı. Böyle zenginliğin içine. 18 Nisan 2023 8:57 son güncelleme. 18 Nisan 2023 11:36. Çocuklar Duymasın dizisinde Avuç karakteriyle ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a katılmasıyla da dikkat çekmişti. Furkan Kızılay son olarak Ferrari'ye annesini bindirdiği anları paylaşarak gündem oldu. Takip et. Çocuklar Duymasın dizisinde Avuç karakteriyle daha çocukken ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a giderek oradaki performansıyla da adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Kızılay hızdan korkan annesini Ferrari'ye bindirdi. Caddeye çıkınca gerilen anne Mine Kızılay zor anlar yaşadı. Her saniye korkusu atan Mine Kızılay oğluna kızmaya başladı. Küfürler yağdırıp inmek istedi. Ay sütte çok vermedim ama haram zıkkım olsun diyerek izleyenleri güldüren anne Kızılay oğlunun arabayı sürdüğü sıralarda inmek de istedi. Aracın içinde imdat diye bağıran Furkan Kızılay'ın annesi sonunda elleri titreyerek araçtan indi. İmdat kurtar beni diyerek bağıran Bine Kızılay oğlunun yüzüne tükürerek araçtan indi ve böyle zenginliğin içine. Diyerek de isyan etti ve küfürler savurdu. Türkiye'yi terk ettiği söylenmişti. Olay paylaşım. İlginizi çekebilir. Anah haber hürtelimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Gün videosunda bugün küçük kız dakikalarca dehşeti yaşadı. Korkunç anlar kameralar bakın nasıl yansıtsın. Irak'ta dehşete düşüren görüntüler geldi. Sokak köpekleri küçük çocuğa böyle saldırdı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Elbil kentinde sokak köpeklerinin saldırı 3-4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Irak'ta dehşete düşüren görüntüler. Sokak köpekleri küçük çocuğa böyle saldırdı. 18 Nisan 2023-16.50 son güncelleme 18 Nisan 2023-16.50 Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin UKB'ye Erbil kentinde sokak köpeklerinin saldırdığı 3-4 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı. Takip et. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin UKB'ye Erbil kentinde bulunan zeytin sitesinde 6 Nisan'da yaşanan olay ülke gündemini derinden sarstı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin dakikalarca kız çocuğunu sürüklediği anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpeklerin yanından ayrılmasıyla ayağa kalkan çocuğun imdadına ise çevredekiler yetişti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babası daha önce site yöneticileriyle köpekler hakkında konuştuğu belirtti. Va, yöneticilerin ihmalkarlık nedeniyle şikayette bulunmadığını iddia etti. Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sayısı 20.000'den fazla olduğu tahmin edilen sokak köpekleri için şehir dışında bir barınak açılacağı ve söz konusu köpekleri toplamak için de para tahsis edildiği kaydedildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bil Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine Muharimince canlı yayında böyle tepki gösterdi. bu soruyu saygılıca buluyorum dedi. Son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharimince katıldığı programda konuştu. Muharimince dolar 8 ile 10 lira olacak dediğin, dediğimde herkes bana güldü. Şimdi su kriz, krizi kapıda. Terörden daha büyük bela ifadelerini kullandı. Adaylıktan çekecek misiniz sorusunun sorulmasını adından ise Muharimince tepki gösterdi. Son dakika Muharrem İnce canlı yayında böyle tepki gösterdi. Bu soruyu saygısızca buluyorum. 18 Nisan 2023-21.09 son güncelleme 18 Nisan 2023-22.29 Son dakika haberi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı programda konuştu. Muharrem İnce, dolar 8, 10 lira olacak dediğimde herkes bana güldü. Şimdi su krizi kapıda. Terörden daha büyük bela ifadelerini kullandı. Adaylıktan çekilecek misiniz sorusunun sorulmasının ardından ise Muharrem İnce tepki gösterdi. Takip et. Son dakika, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bilim insanlarıyla birlikte yaptığı çalışmalar sonucu öngörülerinin çıktığını ifade eden İnce, su krizinin terörden daha büyük bela olduğunu bile getirdi. Adaylıktan çekilecek misiniz sorusunun sorulması üzerine ise Muharrem ince tepki gösterdi. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem yargıyı bağımsızlaştırmamız lazım. Bu iktidar döneminde yapılan bütün ihaleleri inceleteceğiz. Bir şaibe varsa yargıya teslim edeceğiz. Bizim kimseye ceza vermek gibi hakkımız yok. Usulsüzlük varsa yargıya verirsin, yargı gereğini yapar. Arkadaşlarıma bir tane davet gelmedi. Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı mülkiyede profesör. İpek Özkan Sayan. İstanbul'da 1. Bölge 1. Sıra Serkan İleri. Boğaziçi İnşaat mezunu. Mersin 1. Sıra adayımız Hacettepe mezunu bir hekim. Muğla 1. Sıra adayımız Bilkent mezunu genç bir kardeşimiz. Bursa 1. Sıra adayı eski müsteşar yardımcısı. Çağırdığınızda haberiniz ne olmadı? Basın toplantısı yaptım, bütün MYK'yı tanıttım. Gazetecilere sadece beni değil arkadaşlarımı da davet edin dedim. Bir tane davet gelmedi. Su krizi terörden daha büyük bela. Dolar 8, 10 lira olacak dediğimde herkes bana güldü. Deprem bir beka meselesi dediğimde herkes bana gülüyordu. Şimdi su krizi kapıda. Terörden daha büyük bela. Bu öngörülerimin hepsi tutuyorsa ben falcılarla mı çalışıyorum, uzmanlarla mı Hepsini ben bilmiyorum elde et. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ekonomi çökmüş. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiğe düşmüş, tarım bitmiş. Almak büyük iş olmuş. Olacak iş değil. Erdoğan'a göre marketler suçlu. Kılıçdaroğlu'na göre de market suçlu. Bu doğru değil. Talimat ekonomisi, faiz takıntısı bunlar doğru değil. Sürekli değişen Merkez Bankası Başkanı. Kime kredi verileceğini Erdoğan biliyor. Kur korumalı mevduatla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Tüketim, israf ve borçlanma sarmalından vazgeçeceğiz. Yaratıcılık ve girişimciliği destekleyeceğiz. Merkez bankasını bağımsız kılacağız, kurumları özerk yapacağız. Dön görülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı oluşturacağız. Kamu kaynaklarını etkin kullanacağız. Yüksek teknoloji bölgeleri kuracağız, demir yolu ağını genişleteceğiz. Çocuklar için dört hedef. Annelere sesleniyorum. Çocuklar için dört hedefimiz var. Çocuklar iyi beslenecek. İyi okullarda okuyacaklar. Eğitimin niteliğini artıracağız. Sizin çocuklarınızı tarikat yuvalarına muhtaç olmayacaklar. Seçilirse ilk yapacağı işler neler? Yabancıya konut satışını yasaklayacağız. Kiraların yüksek olmasının sebebi budur. Türkiye'de üretilen araçlarda ÖTV aracın yarısını geçmeyecek. Okullar açılmadan yüz bin öğretmen atayacağız. Hekimlerin ülkeyi terk etmemesi için elimden geleni yapacağım. Yetenek avcılığı yapacağım. Yılda bir milyon iki yüz bin çocuk ilkokula başlıyor. Bunların yüzde bir iyi üstün zekalı çocuk. Yılda on iki bin çocuk. Bu on iki bin çocuğun on bini ziyan oluyor. Kimi okuyamıyor? Okusa da yurt dışına gidiyor. Hollanda'da bir firmada 600 Türk mühendis çalışıyor. Amacım şu, bu ülkenin üstün yetenekli çocuklarını harcakmamak. Yetenek avcılığı yapacağım. Sporda, matematikte, resimde, fizikte. Seçim ikinci tura kalırsa kime oy verecek? Erdoğan'a vermeyeceğim kesin. Belki Sinan olan kalacak. Hep bana soruyorsunuz bu soruyu, Kılıçdaroğlu'na da sorun. Partisindeki istifalara ne diyor? Yarısı palavralardan ibaret. İstifalar olabilir. Olmayan istifalar da var. Ankara'da bir internet sitesi var, başka işi yok. Cem Saygı'nın ince WhatsApp'tan yazdığı iddiası. O iddia sahte. Benim WhatsApp'ta profil fotoğrafım yok. Bunlar boş işler, zaman kaybı. Terör örgütlerine karşı bakış açımız aynı. EDP'ye oy veren herkes PKK'lıdır diyemem. Bu doğru değil. Bizim teröre karşı mesafemiz bellidir. Atatürk'e dersin katliamcısı diyen var. CHP'de milletvekili. Ne yazık ki bunları milletvekili yaptılar. CHP'ye terörle ilgili şeyler söylendiğinde içimciz ediyor. Terör örgütlerine karşı bakış açımız hep aynıdır. Senin teröristin benim teröristin mantığında değiliz. Adaylıktan çekilecek mi? Bu soruyu saygısızca buluyorum. Bunu ben saygısızlık olarak görüyorum, soru olarak almıyorum. Demokratik hakkımı kullanmayacak mıyım? İlkokul çocuğuna bile dört seçenek sunuyorlar. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Neden çekileyim? Çekilince oylar oraya mı akacak? Siyaset ikna işi değil midir? Bunu çok sağlıksız bir yol olarak görüyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan varantan Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi. 14 Mayıs'ta kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Toplam seçmen sayısı resmen duyuruldu. Anahtar kelimeler. Muharrem ince Takip et. In. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte? Bu ekranın oradayız ve diğer haberimize yetiyoruz. İstanbul'da şaşırtan hava yaşandı. Allah'ım sen bizi affeyledin. İstanbul'da akşam saatlerine bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Saatin 19.40 olduğunu söyleyen vatandaş havanın aydınlandığını belirterek Allah'ım sen, sen bizi affet ifadesini kullandığı paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da şaşırtan hava olayı. Allah'ım sen bizi affeyle. 18 Nisan 2023 20:02 Son Güncelleme, 18 Nisan 2023-21-21 İstanbul'da akşam saatlerinde bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Saatin 19.40 olduğunu söyleyen vatandaş, havanın aydınlandığını belirterek, Allah'ım sen bizi affet ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Takip et. İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağnak yağış etkili oldu. Bir vatandaşın çektiği görüntü ise sosyal medyada oldukça konuşuldu. Saat 19.40'ta havanın aydınlık olması görüntüyü çeken şahsı ve izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntüyü çeken vatandaş şu ifadeleri kullandı. Saat 19.40 Bu saatlerde normalde her yer kapkaranlık olur. Şu an güneş doğdu. Tövbe bismillah. Allah'ım sen bizi affeyle Rabbim Böyle bir şey yok. Bir anda karanlıktı. Şu tarafta güneş doğdu tekrardan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekvator Ginesinde Marburg virüs alarmı ortaya çıktı. 11 kişi hayatını kaybetti. Dünya sağlık örgütünden kritik bir an yaşanıyor. geldi. Ebola ile yakın akraba türünde olan Marburg virüsü Ekvator Ginesi'nde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel İstirektörü Tedros Adhan Jesus ülkede toplam 16 Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini açıklayarak 11 bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü alarmı 11 kişi hayatını kaybetti. DSR'den kritik bir an yaşanıyor uyarısı. 18 Nisan 2023-2146 son güncelleme, 18 Nisan 2023-2154. Ebola ile yakın akraba türünde olan marbur virüsü, ekvator ginesinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Gebreyesus, ülkede toplam 16 marbur virüsü vakasının tespit edildiğini açıklayarak 11 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. Takip et. DSÖ Genel Direktörü Gebreyesus, küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ekvator Günüsünde şimdiye kadar tespit edilmiş 16 marburg virüsü vakası olduğuna işaret eden Gebreysus, tanı konulanlardan 11'inin hayatını kaybettiğini söyledi. Gebreyesus, salgının başladığı 13 Şubat'tan bu yana ülkedeki olası vaka sayısının ise 23 olarak kayıtlara geçtiğini ve ülkede en çok etkilenen bölgenin ise Litoral eyaletindeki Bata şehri olduğunu kaydetti. Kritik bir an yaşanıyor. Litoraldan toplamda 9 vaka rapor edildiğini bildiren Gebreyesus, bugün Batı'da bir sağlık çalışanının margut virüsüne yakalandığını açıkladı. Gebreyesus, DSO, ülkede tespit edilmemiş bulaşma zincirleri olabileceği gerekçesiyle tüm ortaklara tedbirli olma çağrısında bulunuyor, dedi. DSO'nun Sağlık Bakanlığı'nı da virüste mücadelesinde desteklendiğini söyleyen Gebreyesus, Ekvator Ginesi'nin salgına müdahalesinde kritik bir an yaşanıyor. Bu salgını durdurmak için hükümetin ve tüm toplumun çabası gerekecek, diye konuştu. Marburg virüsü nedir? Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967 ve Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi. Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan marbur virüsünde ölüm oranı ise %23 ila %90 arasında değişiyor. Angola'da 2005'te yaşanan marbur virüsü salgınında virüsün bulaştığı 252 kişinin %90'lı hayatını kaybetmişti. Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir Yarasa'da virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranı arayacağız. ve diğer haberimize geçiyoruz. Başkentte çekilen görüntüye bakanlığı harekete geçirdi. Kameralar inceleniyor. Boş arazide 50 ton denildi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla yetkililer harekete geçti. Şenteven mahallesinde boş bir araziye 50 ton buğday döküldü. Buğdayın kimler tarafından ne amaçla döküldüğü bilinmediği için. Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı Polat'ta Ticaret Borsası polis ve jandarma ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede kameralar inceleme altına alındı. Başkentte çekilen görüntüler bakanlığı harekete geçirdi. Kameralar inceleniyor. Boş arazide 50 ton. 18 Nisan 2023-16-23 son güncelleme. 18 Nisan 2023-16-25 Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla yetkililer harekete geçti. Şentepe mahallesinde boş bir araziye 50 ton buğday döküldü. Buğdayın kimler tarafından ne amaçla döküldüğü bilinmediği için Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede kameralar inceleme altına alındı. Takip et. Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçiren ihbar. Polatlı'da 50 ton budayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki incelemeler devam ediyor. Kameralar tek tek inceleniyor. Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe mahallesinde yaklaşık 50 ton budayın araziye döküldü. Kimin döktüğü bilinmeyen budayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekipleri de Buday'ın döküldüğü bölgede inceleme yaptı. Buday'ın neden döküldüğü araştırılırken polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bayram öncesi tüketicilere uyarı geldi. Ana haber devam ediyor derdostlar dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hasan Can Kaya'nın konuşanlarına seyircinin Çukur dizisi anısı damga vurdu. Kafa atınca bunun kaydı deriz. Can Kaya'nın XM'de yayınlanan programı konuşanlarına da ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan eğlence programı konuşanların 103. bölümüne ise oyunculuk yapmak için seyircinin Çukur'daki bir sahneyi canlandırırken yaşadığı olay damga vurdu. Çukur'dan bir aksiyon sahnesi çekmeye çalışan seyirci, Arkadaşının attığı gerçek kafa nedeniyle burnunun kaydını ve 30 bin TL'lik ameliyat maliyeti nedeniyle yaptırmadığını söyleriz. Hasan Can Kayanın konuşanlarına seyircinin çukur dizisi anısı damga vurdu, kafa atınca burnun kaydı. 18 Nisan 2023-1955 son güncelleme, 18 Nisan 2023-1955 Hasan Cankaya'nın Eken'de yayınlanan programı konuşanlarda ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan eğlence programı konuşanların 103. bölümüne ise oyunculuk yapmak isteyen bir seyircinin Çukur'daki bir sahneyi canlandırırken yaşadığı olay damga vurdu. Çukur'dan bir aksiyon sahnesi çekmeye çalışan seyirci, arkadaşının attığı gerçek kafa nedeniyle burnunun kaydığını ve 30 bin TL'lik ameliyat maliyeti nedeniyle yaptıramadığını söyledi. Takip et. Ekende yayınlanan konuşanlar programında yine ilginç anlar yaşandı. Oyunculukla ilgili bir anısını anlatan genç bir seyirci, bununun yapılmasına neden olan anısıyla herkesi gülmekten kırdı geçirdi. 30 binası lira olunca babam yaptırmadı. Oyuncu ajansının istediği videoyu çekmek için arkadaşlarıyla bir çukur sahnesini canlandırmaya çalışan seyirci yaşadıklarını şöyle anlattı. Ben bir ara oyunculukla ilgileniyordum. Ajans bana oyunculuğunu gösteren bir video çekmemi istedi. Çukurdan bir aksiyon sahne çekeyim dedim. Arkadaşlardan da yardım istedim. Gaza gelmek için gaza biz müziği de açtım. Arkadaşa ben sana yumruk atacağım, sen tutacaksın sonra sen kafa atacaksın orada keseceğiz dedim. Bu bana gaza gelip bir kafa attı ben yerdeydim. Bir kalktım burnum baya kaymış. Estetik fiyatı 8 bin lira falandı. Doktor bunun bir yıl kaynaması gerektiğini söyledi. Bir yıl geçti fiyat oldu 30 bin babam da yaptırmadı. Ben böyle kaldım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ümit dizinin yılı. Her bu haberimize birlikte tarikabe.com haber bölgenin sonu geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberlerimizi olan tarikabe.com'a bekleriz. Seyirler alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle, iyi akşamlar görüşürüz.